Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Temmuz ayının konu başlıklarına öncelikle bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, daha sonra Aslan burcunda ilerleyecek. Mars Boğa burcuna geçiyor. Oğlak burcunda dolunay var ve Aslan burcunda yeni ay olacak. Evet, bakalım şimdi detaylara Güneş yengeç burcunda ilerliyor ayın 23'üne kadar sevgili yaylar 8. evinizde olacak Haziran'ın sonunda yengeç yeni ayı da doğmuştu, Dolayısıyla Temmuz'un ilk günleri Aslında bu yengeç yeni ay tesirleri de devrede olacak 5 Temmuz itibariyle Merkür'de ikizlerden ayrılıp yengeç burcuna geçiyor e, bu hafta böyle biraz hani hisseli paralar finansal beklentilerinizle ilgili parasal konularla ilgili etkiler yoğun. Ee, belki bir yatırım için e, bir kredi alacaksınız. Böyle bir borç alacak konusu devrede. Size ait kaynakların değerlendirilmesi de söz konusu. Bir gayrimenkulün, bir evin mülkün satılması kiralanması gibi konular veya bir mülk alacaksınız bunun için kredi beklentiniz var hani buralardaki çabalarınız var görüşmeleriniz bilgi trafiği var bir iletişim hali içerisindesiniz ve ilk yarısı içerisinde ayın bu etkiler devam edebilir 5'inden itibaren Mars boğaya geçecek ve günlük hayatınızın temposu biraz hızlanıyor evde yapılacak işleriniz olabilir Toprak işleriyle de ilgilenebilirsiniz. Üretimle ilgili işlerde, Mars boğada özellikle. Veya mesleğinizle ilgili konularda biraz daha efor sarf edeceğiniz, çalışacağınız bir dönem. Enerjinizi özellikle günlük rutininize, iş ve mesleki konulara bu dönem daha fazla odaklıyorsunuz. Sağlık konularına biraz dikkat edin. Çünkü Mars 6. evinizden geçerken sağlıkla ilgili hassasiyetler de yaratabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetler nedeniyle belki bir tedavi, bir operasyon örneğin, e, gündeme de gelebilir Bunlar da söz konusu ve Merkür bu ay çok hızlı dedik Evet üç burç değiştireceği için hani gündemlerimiz de çok hızlı değişiyor Aslında baktığımızda ve ayın 13'ünde Oğlak burcunda dolunay var Oğlak burcu dolunayı ikinci evinizde olacak Pürütoyla da birleştiği için yine güçlü ve dönüştürücü bir dolunay bu. Bir tamamlanma etkisi getiriyor aslında yine parayla ilgili konular. İşte bir borcun kapanması olabilir, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi olabilir, bir yatırım olabilir gelir getirecek bazı hayatınızdaki düzenlemeler olabilir para kazanmak için bazı girişimleriniz olduysa Evet burada bir sonuçlanma olabilir bir iş ve parasal kazançla ilgili bir konu olabilir hani bütçeniz gelir gider dengeniz buralarda yapılacak ayarlamalar öne çıkıyor tabi herkes aynı şekilde etkilenmiyor özellikle önce burçları daha fazla etkileyen bir dolunay bu lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yaylar önce burçlarda ve özellikle 21 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu eğer bulunuyorsa dolunayın tesirleri çok daha önemli olabilir sizin için üç gün öncesi ve üç gün sonrasına dikkat edin en önemli etkiler bu dönemde kendini gösterebilir 17 18 Temmuz gibi Güneşin Merkür'le Yengeç burcunda birleşimi var ve balık burcundaki Neptünle de güzel bir üçgeni var oldukça e, iyicil yardımcı bir enerji bu e, 4 ve 8 aksınızda olacak bir yardımlaşma teması var Belki bir paraya ihtiyacınız var ya da bir borç beklentiniz var işte bu destekleri alabilirsiniz aileden de destek alabilirsiniz bir borcu ödemek için de yardımlar alabilirsiniz işte yine ailenin veya sizin mülkleriniz değerleriniz bunların satışı kiralanması gibi bir alanda destekler alabilirsiniz maddi durumunuza katkı sağlayacak bir durum olabilir bu veya bir ev almak istiyorsanız bir kredi yardımı olabilir borç beklediğiniz birilerinden bir destek olabilir yardım olabilir bunun gibi özellikle maddi konularda etkiler var maneviyatınız da güçlendiren bir etki hayata biraz daha manevi yönden daha derin bakabilir bir anlayış bir empati geliştirebilirsiniz ebeveynlerinize karşı özellikle yardımlaşma temaları var ebeveynlerinizle ilgili konularda da biraz daha fedakarlıklar olabilir her anlamda bunları hissedebilirsiniz sezgileriniz de bu dönemde çok güçlü sezgilerinizle ilgili de ilham akışları olacağı için yaşamınızda sorun hissettiğiniz alanlarda Evet hızlı çözümler bulmanız mümkün görünüyor ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçecek 23'ünde ise Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve ayın son 10 günlük dönemi Aslında sevgili yaylar sizin enerjiniz biraz daha böyle motivasyonunuz artıyor daha iyimser daha keyifli daha özgüvenli olabilirsiniz dokuzuncu evinizde geçeceği için hareket etme ihtiyacınız artıyor Gezmek, seyahat etmek istiyorsunuz ve 28 Temmuz'da 5 derece Aslan Burcunda yeni ay var. Tam da dokuzuncu evinizde. İşte bu yeni ay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 bu yeni ay gezme imkanı, seyahat etme imkanı, yolculuk imkanını getirebilir size. Tatile çıkabilir, tatil organize edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu etki daha da artacaktır. Yolculuklar ve seyahatler dışında bu yeni ay Eğitim konularını da güzel etkiliyor aslında. Buralarda yeni başlangıçlar olabilir. Sizin ya da çocuklarınızla da ilgili olabilir. İşte akademik konular, bir sınavın sonucuyla birlikte mesela hani okullarla ilgili, eğitimle ilgili planlamalar, akademik konulardaki bazı hedeflerinize ulaşmanız ya da buralarda adım atmanız mümkün. Uzak mesafeler, uluslararası konularla ilgili olabilir. Bunlar yolculuklar olabileceği gibi eğitimle ilgili, yurtdışı eğitimi başka bir şehirde mesela olabilir bunun yanı sıra uluslararası işler ticari aktiviteler Özellikle internet üzerinde, sosyal medya üzerinde olabilecek her türlü medya, basın, yayın işleri bunlar olabilir. Hukuksal konularda işleriniz varsa bunlarla ilgili bazı adımlar atılabilir. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde ki özellikle Ağustos ayının da ilk günlerinde bu yeni ay tesirleri devam edecek. 26-27 Temmuz gibi Merkür-Uranüs karesi biraz bazı stres ve Gerilim yaratabilecek bir açı buna dikkat edelim. Çünkü Mars e, 6. evinizde Merkür ile böyle bir kare açıya geçtiğinde e, stres yaratabilir. Sinir sisteminiz hassas olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle gerilimler yaşayabilirsiniz. İşte seyahatlerde, yolculuklarda kazalar, sakarlıklar olabilir. Veya kullandığınız özellikle telefon gibi, bilgisayar gibi elektronik araç gelişlerde arızalar, sıkıntılar bunlar olabilir. Evet. Günlük hayatımızda daha dikkatli olmamız gerekiyor. İşte özellikle sağlıkla ilgili tansiyon sorunu gibi sorunlarınız varsa buna dikkat edin. Çünkü ayın son günlerinde Mars Uranüs'le de birleşmeye gidiyor. 29, 30, 31 Temmuz gibi hatta Ağustos'un ilk günlerinde de bu etkinleşecek. Ay düğümleri aksında, ay düğümleri de boğa burcunda. Aslında bu tutulmalar da biliyorsunuz boğa akrep aksında olduğu için daha orta ve uzun vadede sizin genel sağlığınız, günlük yaşamınız, rutinleriniz, buralarda bazı ayarlamalar, dönüşümler söz konusu. Bu etkiler altındasınız. Ve ayın son günlerinde Mars'ın Uranüs'e doğru yakınlaşması. Burada beklenmedik bazı sürprizler getirebilir. Hani Kronik bir sorunun nüksetmesi, işte tansiyon dengesizlikleri, dolaşım sistemin problemleri, nörolojik sorunlar, sinir sisteminizle ilgili hassasiyetler olabilir. Bunun yanı sıra beraber çalıştığınız kişilerle ilgili biraz daha kontrol zor sürpriz durumlar olabilir mesela asistanınız yardımcınız bir anda işten ayrılabilir gibi Ev, evcil hayvanlarınıza dikkat edilen yani oralarda bazı sürpriz gelişmeler olabilir ama bu iyi bir sürpriz de getirebilir bir anda işte bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz bir anda kapınıza bir yavru kedi gelebilir onu evlat edinebilirsiniz yani bunun gibi sürprizler de olabilir tabii ki iş hayatınızda çalışma hayatınızda da bazı e, sürprizler e, gelişmeler söz konusu olabilir